Ee, bu konuda e, 2017'de yaptığımız e, ulaşım master planından dolayı e, önemli bir akıllı ulaşım altyapısını oluşturduk. Çeşitliliği artırınca bunu akıllandırmak gerekiyordu. E, kredi kartı ile bile gelip dışarıdan şehir dışından geldiğinde bu sistemi kullanacağı altyapı oluşturduk. Daha da önemlisi gençlerimiz için cazibese olsun diye bu geçişleri bir saat boyunca yaparsa ücret almıyoruz gençlerimizden. Böyle baktığımızda Özellikle bisiklet ve bisiklet yolu e, en önemli başlığımız oldu ve biz e, Gaziantep merkezli 55 kilometre bisiklet yolu planlamasını yaptık. E, tek yöne geçtik, tek yöne geçtiğimiz her yere bisiklet yolu yaptık. E, merkezden üniversiteye gidişe kadar bisiklet yolunu e, sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yaptık. E, gençlerin bisiklet kullanmasını teşvik edecek e, şekilde yarışmalar düzenledik. İstanbul'da raylı sistem ağının genişletilmesinden metrobüs uygulamasına, bisiklet yollarının oluşturulmasından akıllı ulaşım ve sinyalizasyon sistemleri çalışmalarına kadar çok sayıda yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 2019 Eylül ayında başladığımız İstanbul, sürdürülebilir kentsel hareketlik planı ile de 2040 yılına kadar kentimizin sürdürülebilir ulaşım vizyonu, amaç ve hedefleriyle fücut. Politiko önlemleri belirlenmiş olup, yine bu kapsamda projeler geliştirmeye ve uygulamaya devam ediyor. Biz insanlılarımızı, hemşehrilerimizi bu alışkanlıktan kurtarmak için ilk etapta iki buçuk kilometrelik bir bisiklet yolunu kullanıma açtık. Daha sonra 60 kilometreye yakın bisiklet yolunu da Ulaşım Koordinasyon Merkezimizden çıkarttık. Bu yıl içerisinde ihale edeceğiz. Ayrıca Bununla kalmadı üniversitelerimizin içerisinde 28 kilometreye yakın bisiklet ulaşım ağını yaptık. Bundan sonra yaptığımız tüm rekreasyon alanlarında da teşvik etmek, alıştırmak için her tarafa mümkün olduğu kadar fazla miktarda bisiklet yolunu yapıyoruz. Böyle yapıyoruz ki genç çocuklar en azından bisiklet kullanma alışkanlığını edinsin, ileride bunu günlük hayatında da gerçekleştirsin. Bunu kolaylaştırmak için metrolardan, otobüslerimizde, bisiklet taşıyan aparatlarımızı da koymaya başladık. Yoğun bir propaganda ile bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İzmir'i demir ağlarla ören büyük altyapı yatırımları yapıyoruz. 2 milyar liralık yatırımla Narlıdere metrosu inşaatını kısa sürede %77 oranında tamamlamayı başardık. 414 milyon liralık yatırımla, Çiğli tramvayının inşaatını başlattık. İki yıl içinde rekor sayıda 451 otobüsü filomuza kattık. İzmir tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. 1 milyar 70 milyon avro bütçeli, günde 300 bin kişiyi taşıyacak Buja metrosunun ihalesini 6 Eylül'de bitiriyoruz. İki buçuk yıllık süreçte Mersin'de bisiklet yolları, yaya öncelikli yol ve kaldırım düzenlemeleri, çevre dostu CNC yakıt kullanan ve test sürüşlerine başladığımız elektrikli otobüslerimiz ile oldukça hızlı ve kayda değer adımlar attık. Mutlulukla söyleyebilirim ki bir başlangıç niteliği taşıyan bu projeler Mersin'de hızla karşılığını buldu.